Gelecek Benim ailesinden herkese merhaba. Sokak Röportajlarının ilk bölümünde insanlara iklim krizi ve Nobel ödülleri hakkında sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız değişikliği değişikliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Oradaki trafiği falan gördükçe durum baya kötü gibi görünüyor. Bu elektrikli araçlar belki bize yardımcı olurlar bir nebze ama. Paris anlaşmasının onaylamamız çok iyi oldu aslında. Bir hukukçu olarak onu destekliyordum ben zaten. Bu zaman kadar onaylamamız hataydı. Değişimler yapılması lazım tabii yani sadece onaylamakla olmuyor. Biraz adımlar atmamız lazım somut. Fabrikaların bacalarını falan bir düzenlememiz lazım. Yani somut adımlar atılırsa Türkiye iyi bir konuma yükselecek. Çok kötü bir halde değil. Çin kadar kötü değiliz en azından yani. Halledece gibi duruyor bir 20 seneye diye düşünüyorum. Tabii 20 seneye bir dünyamız kalırsa ya yani, umarım. Teşekkürler. Ben zaten parif anlaşmasını soracaktım. <gülüyor> Haberiniz <gülüyor> var mı diye söylemiş bulundunuz. Nobel ödülleriyle ilgili ne biliyorsunuz? Nobel ödülleriyle ilgili ne biliyorum? İki tane Türk'ün aldığını biliyorum tarihimizde. Kim onlar? Kim onlar? Aziz Sancar beyefendi ile Orhan Pamuk. Ama Türkler Orhan Pamuk'u pek sevmezler bazı açıklamalarından <gülüyor> dolayı. İkisi de iyi insan yani. kaliteli insanlar. Araştırmalarını falan okuyunca bayağı bil. Hangi dalda aldıklarını biliyor musun? E, tabii ki edebiyat Orhan Pamuk, Pamuk. Aziz Sancar'da biyokimya olması lazım. Genet genital DNA araştırmaları. Kimya. Kimya. Mı? Evet. Ee, nasıl bir çalışma yaptığını biliyor musun Aziz Sancar'ın? DNA'daki yapı bozukluğu mu, sarmal düzen mi? Öyle bir şey olması lazım. Bizim üniversitemiz hatta İstanbul Üniversitesi'nde biyokimya bölümü açılıyor. Sancar Kampüsü olması lazım. Oradan da biliyorum biraz. Kendimde daha önce denk gelmiştim. Hatta açıklamaları da var. Gençlere tavsiyeler falan veriyor. Benim yaptığımı yapmayın diyor. Onu pek sevmedim. Bir Almanca dayı gibi konuşmuş ama. Onun dışında iyi yani. Kaliteli bir insan. Eee. <gülüyor> Merhaba öncelikle e, iklim krizi hakkında ne biliyorsunuz? İklim krizi e, dünya ısınıyor. Bir de ozon tabakasının delinmesi sayesinde gün geçtikçe e, sıcaklık artıyor dünyada. Dolayısıyla daha sıcak bir iklime doğru gidiyor dünya geçmişte olduğundan daha sıcak olduğunu hissediyorsunuz yani. Tabii ki. Hissediyoruz. Mesela eski kışlar yok. Ben onları hatırlıyorum. Böyle saçaklardan Ankara'da buzlar sarkardı falan. Müthiş kar yağardı falan. Öyle bir şey yok yani. Şimdi daha ılıman, sıcak bir hava. Yani gitgide bu ısınıyor tabii daha sonra. Yıllar sonra yani birkaç sene, on sene sonra falan daha da sıcak olacak. Dolayısıyla buzulların erimesi dünyada onu örnek gösterebilirim. Bunun gibi yani Ağrı Dağı'nın zirvesi bile eridi yani. Geçenlerde Paris İklim anlaşması Pakistan geçti. Onun hakkında hiç fikriniz var mı? Vallahi onun hakkında hiçbir bilgim yok. Bakmadım, okumadım ama e, herhalde faydalı bir şeydir. Küresel ısınmayı engellemek, küresel ısınmayı iki derecenin altına düşmeyi hedefliyor. <gülüyor> Eğer oradaki regülasyonlara uyulursa. Yaklaşık 190 ülke imzalamıştı. Türkiye'de de ge geçen günlerde meclisten geçti. Nobel ödülleri hakkında bilginiz var mı? Var. Nobel ödülleri hakkında bilgim var da <gülüyor> ben şeyi bekliyordum. E, bizim Türk doktorların almasını, bu Bionte'yi bulan, Sinovac açısını bulan e, Şahin, ne Şahin? E, e, Uğur Şahin ve e, eşi. Aha, Özlem Türeci. Özlem Türeci, ha onların almasını bekliyordum ama biliyorsunuz Nobel biraz şey, torpilli oluyor böyle. Herkese adaletli dağıtılmıyor. Dolayısıyla e, takip ediyorum ama çok hak ettiğini tahmin etmiyorum. Hmm, anladım. Hiç bildiğiniz Nobel ödülü almış Türk bilim adamı veya Türk sanatçı var mı? Var tabii. Var. Yazar Orhan Pamuk, Aziz Sancar, hı hı. Yani onlar ikisi aldı yani. Evet, hangi alanda aldığını birisi biliyor musunuz? Birisi birisi yazar tabii, evet. romanlarında. Aziz Sancar, kimya alanında Nobel almıştır. Kanser hücrelerinin haritalanmasıyla e, ilgili bir çalışmasıyla Nobel almıştır. E, teşekkür ederiz. Ee, i̇klim değişikliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İklim değişikliği ile ilgili yani bu biraz şey hem insansal hem de zaten hani olması gerektiği gibi yani doğal ortamlar insanın bu geçim şeyleriyle dolayı nasıl derler İnsanın doğaya verdiği zarardan dolayı, yani küresel ısınma vesaire şu bu. O yüzden normalde hani şu an ekim ayındayız. Normalde şuradan ben 93 doğumlu, 28 yaşındayım. Şuradan 10 yıl öncesinde ekimde kar falan yağıyordu yani. Ama şimdi bakıyoruz ki insanlar hala denize giriyor bu ayda. O yüzden hani bu gitgide daha da kötüye gidecek. Hiçbir şey iyi olmayacak yani. Paris iklim anlaşmasını duydunuz mu? Yok. Ee, peki iklim değişikliğiyle ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Şurca ne yapmalıyız? Yani bunu bir çözüm, bunu ben yapamam ama Belki bilim adamları bir şeyler üretebilir ama bunun için çok geç kalındı yani. Peki bir şey daha sorayım. Ee, Nobel ödülleriyle ilgili ne biliyorsunuz? Bir tane bir adam vardı gözlüktü. Neydi o adamın adı? Bir o adamı biliyorum ee, ama şey, neydi ya adı? adam? adam. Wifancar mı? Aynen aynen. O, o adamı biliyoruz. Başka da öyle ülkemizde bir Nobel ödülü alanı bir duymadım yani. Wifancar'ın ne ödülü aldığını biliyor musunuz? Kimya, biyolojiyle ilgili bir şey diyor. Kimya evet yani, kimya, <gülüyor> doğru. Kimya öyle bir şey Peki hangi alanda çalıştığını biliyor musunuz? Yok. O kadar. Teşekkür arası. ederim. O kadar Kanfer hücreleriyle çalışıyor. Ha, aynen, aynen tamam tamam. Şu Hatırladınız an, ben söyleyince. Çok güzel. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, öncelikle en basit İklim değişikliğini hissediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle evet, yani. E Bizim gençlik yıllarımızda Ekim ayının 15'inde başlayan bir kış Kar yağışı Mart ayının 15'ine kadar Neredeyse gün aşırı her gün kar yağardı Araya yağmur da olurdu tek ama Genelde kar yağardı e, Mart'tan sonra da kar kalkar Çok güzel bir bahar yaşanırdı Nisan Mayıs Haziran. Sonra da neredeyse 3 ay yağmayan bir Yağmur falan yağmıyor. Eylül'e kadar bir bölümde bir yaz geçirilirdi. Ama şimdi artık o yağışlar yok bir kere. Yani yağmıyor yani. Kar yok, yağmur yok. Ondan sonra bizim benim bildiğim bir sürü göletler, e, çaylar hepsi kurudu. Her geçen gün biraz daha bu. İşte kresel ısınma denen ee, i̇şte e, en büyük neden öyle gösteriliyor biliyorsunuz. En yani yakında da buzullar sürekli eriyor. O eriyen buzullar Hollanda gibi ülkeleri su altına alırken Türkiye gibi ortada kalan coğrafyayı da büyük bir kuraklık bekliyor. Göstergeler evet. bunu gösteriyor. Çok değişen yani suyun azaldığı, kuraklığın çok arttığı bir iklim değişikliğini ben çocukluğumdan beri her gün yaşayarak buraya geldim. Evet, sadece kuraklık değil, ekstrem hava koşulları, e, yağmur yağın bölgelerde çok daha ciddi yağmurlar veya sıcak olan bölgelerde çok ciddi daha kuraklığa sebep olabiliyor. Bir de bir şey var Mirden. Mesela hiç görmediğiniz şey oluyor. Nedir? K kışın dolu yağıyor. Mesela klasik olarak dolu ne zaman yağardı? Nisan ve Mayıs aylarında Nisan ve Mayıs ayarlar. Onun dışında dolu yağmaz bildiğimiz ya. Ama şimdi e, sonbaharda dolu yağıyor. Kışın gök gürültüsü mesela, o zaman baharın gök gürültüsü, sağanak bir yağış yarken, şimdi sonbaharda bile yağabiliyor. Ben çok değişti, aşırı rüzgar, hiç o bekleme aklınıza gelmiyor, hortum, çok değişik bir iklim yaşıyoruz yani değişik ki. yani. Klasik bizim o yaşadığımız yaz, kış, bahar hikayesi bitti. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. O, o bakımdan gerçekten çok... Gidişat iyi değil. Geçenlerde Paris İklim Anlaşması meclis geçti. Bunun hakkında hiç bilginiz var mı? Bu anlaşmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Ya, bildiğim kadarıyla işte bu şeye salınan zararlı gazlar diyelim var genel olarak. Evet. O o zaman, de... o zaman o zaman evet. o zaman o zaman tabakasına verdiği zarardan dolayı bu işte iklim değişikliğine neden olduğu dünyaca dile getiriliyor ve bunun yüzde yaklaşık Çin de bilesin Amerika dış devletleri salıyor ve. Bunlar vazgeçmiyorlar. Hatta Amerika Birleşik Devletleri imza atmadı bile olsun. Bu. bu iki ülke eğer gerçekten samimi bir şekilde bu işe el atar da onlar azaltırlarsa zaten küçük ülkelerin sağlık şeyi az. Bir ne kadar çözüm onu bilemiyorum ama olması gerekiyor. Çünkü insanlığın geleceği açısından çok önemli bir karar bu karar. Giderek çok kötüleşiyor. Amerika 2019'da yanlış hatırlamıyorsam çekilmişti anlaşmadan ama hükümet değişiminde tekrar anlaşmaya girdiler. Trump yönetiminde anlaşmadan çekilmişlerdi. Hı. Onun dışında bu anlaşma küresel ısınmayı 2 derecenin altına düşürmeye çalışıyor çeşitli regülasyonlarla. 2050'ye kadar bir plan yapılıyor. 2050'ye kadar yani o tekrar 2 derece 3 derece daha aşağı çekilirse normale döner biraz daha diye düşünülüyor ama yaşanır göreceğiz biz bilemiyoruz tam ne kadar olurdu. başka bir sorunuz var. Farklı bir konu. Nobel ödüllerini biliyor musunuz? Veriliyor her sene Nobel ödülleri ama Nobel ödüllerinin ismarlama verildiğini biliyorum. Yani gerçek sahiplerine değil. O kadar söyleyeyim yeter yani. Dünyada küresel çete diye bir şey var. Benim tabirimle küresel çete diyorum onlara. Dünyayı yöneten. Ee, bunlar istediklerine Nobel ödülü veriliyor, istediklerine pop poplayıp işte şeye çıkarıyorlar. Yeteneğin falan filanlık yok. Onların istediği çizgide giden kişileri başarılı gösteriyorlar. toplum önüne atıyorlar. Oradan da şey Sanatçılar için geçerli. Yani Amerika'da, Avrupa'da hani şu sivriliyorlar ya bu sanatçılar var ya hikaye. Bir de şeyi özendiriyorlar. Erkek ve kadın arasındaki erkek olmayan, kadın olmanın... Yani erkek de kadın olabilir gibi. Anlatabiliyor muyum yani? Cinsiyeti birbirine karıştırıyor. Değişik bir tip yaratmaya çalışıyorlar. İnsanın temel yapısını bozuyorlar. Yani insanın çünkü Allah birine erkek... Yani bütün canlılar bir erkek bir dişidir. Bu üreme açısından soyunu devam ettirmek için Allah yarattığı bir kanun. Ama onlar bunu bozuyorlar. Yani fıtratı bozuyorlar. Tabiatta da fıtratı bozuyorlar. Yani bu küresel ısınma da aynı şekilde. Fıtratı zorlayarak yukarıdan e, aşağıya bozuyorlar. E, şimdi de insanlarımızı bozmaya çalışıyorlar. Fıtratı zorlayarak erkekleri kızla özendiriyorlar. Yani evet. Böyle bir yapı var. Onların aradığı başka bir şey. Bildiğiniz peki Nobel Ödüllü Türk e, insan var mı? Ya i̇şte Orhan Pam'ı biliyoruz en son. Aziz, San Aziz Sancar Aziz, Aziz Sancar'ı biliyoruz tabi ama ben dediğim gibi bu ödüllerin samimiyetine inanmıyorum Teşekkür ya, ederim Geçin <gülüyor> e, değişikliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kötüye gittiğini düşünüyorum, mevsimlerin birbirine geçtiğini düşünüyorum Peki şuca niye böyle oldu? Yani bizim insanların tüketiminden dolayı doğaya dikkat etmemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum Parif İklim haberiniz var mı? Hayır. Ee, Parif İklim Antlaşması kürefe lısınmayı önlemeye yönelik bağlı çalışmalar yapıyor. Bilgi vermek için söyledim. Başka bir şey soracağım. <gülüyor> Nobel Ödülü ile ilgili ne biliyorsunuz? Hmm, yani Nobel Ödülü'yle derken ne oldu mu yoksa ona verilen ödül mü? Direkt nasıl verildiği ile ilgili bir bilgim yok. Nobel Ödülü olan Türkler hakkında bildiğiniz var mı? Ee, bir 10 tektekiler almıştı ya? Birisi aldı ya bu sene. Aziz Sancal. Aziz Sancan Evet, ondan haberim var. Hafif Sancar ne ödül aldığını biliyor musunuz? Ne yazık ki. Haber kimya ödülü.